Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizin en çok merak ettiğiniz konulardan birine değineceğiz. Nedir bu dersek eğer, yorumlarda da çok kez görmüş oldum. Abi green screen olmadan arka planımı nasıl yok ederim buna bakacağız. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Nvidia'nın geliştirmiş olduğu teknolojiyle Nvidia ekran kartınız varsa arka planınızı yok edebiliyorsunuz. Ama eğer Nvidia bir ekran kartınız yoksa veya daha pratik bir çözüm bulmak istiyorsanız eğer çok doğru bir videoda olduğunuzu söyleyebilirim. Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen Unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Hemen şuraya sağ veya sola üst köşeye bir boncuk ile sizlere iliştireceğim ve daha önceden incelemiş olduğumuz Snap Kamera uygulamasına giriş sağlayacağız. Yani biz bu işlemi tamamen Snap Kamera uygulamasında yapacağız. Ben yine açıklamalar kısmına Snap Kamera'nın indirme linkini sizlere bırakıyorum. Ama kurulumu ve detayları için Demin de söylemiş olduğum şu boncuklardan birine tıklayarak detaylı videosuna kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şeyler sırasıyla başlıyoruz. Snap kamerayı indirdik, bilgisayarımıza kurduk, kameramızın ayarını yaptık ve snap kamera şu an gördüğünüz gibi önümüzde ve benim de kameramı görüyor. Burada ne yapıyoruz diye soracak olursak eğer hemen burada search lenses kısmına green screen yazıyoruz ve görmüş olduğunuz şu... En başta çıkan bu filtreye tıklıyoruz. Bu filtreye tıkladığımızda bakıyoruz hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü diyor ki select image yani bir fotoğraf seç diyor. Hemen Google'a giriş sağlıyoruz ki ben burada görmüş olduğunuz gibi indirdim. Masa üstümde var. Google'a giriş sağlıyorsunuz. Green wallpaper yazıyorsunuz. 1920'ye 1080 green wallpaper diye aratıyorsunuz. Uygun olan şu şekilde yeşil bir fotoğrafı bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Sonra hemen snap kameradan select imaj kısmına tıklıyoruz ve buradan masa üstünde bulunan yeşil olan fotoğrafımızı seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi benim arka planımı yeşil bir hale getirdi. Tabi şu an benim arka planımı çok doğru almıyor. Hem ortam biraz karanlık benim odamda biliyorsunuz biraz karanlık bir odam olduğu için hem de böyle kımılcan bir şeyler olduğu için çok iyi almıyor. Ama siz... Doğru ve güzel bir ışık da çok daha verimli kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizim arka planımız yeşil oldu. Şimdi bunu böyle sağ tarafa alıyorum. Hatta bunu ben burada bırakıyorum. Hemen OBS'ime geliyorum. Buradan kamera kısmından aygıt kısmını seçiyorum ve snap kamera diyorum. Ve gördüğünüz gibi snap kamera dediğimde snap kameradaki benim yeşilli olan görüntümü alıyor. Bu görüntümüzü aldıktan sonra ne yapıyorum? Kameraya sağ tıklıyorum. Buradan filtreleri seçiyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Odanın ışığında yakayım bakalım fark edecek mi? Hemen odamın tavan lambasını da açıyorum. Heh. Bakın tavan lambasını açtığımda biraz daha düzgün olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bunu daha önce Greenbox videolarımda da bahsettim. Greenbox için ışığınız ne kadar iyi ise o kadar kaliteli bir Greenbox hizmeti alırsınız. Hemen neyse uzatmıyorum lafı. Kameralar kısmına sağ tıklıyorum buradan filtreler diyorum. Filtreler bölümünden Kroma anahtarını seçiyorum ve tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi arka planımız gayet gitti. Şu anda arka planımız yok. Hatta şöyle yapalım. Chrome'umuzu açalım. Chrome'dan YouTube'umuzu açalım. Buradan da diyelim ki kanalımıza gelelim. Şöyle videolar diyelim. Buradan sağ tıklıyorum. Hemen ekran yakalama diyorum. Tamam diyorum. Buradan da ikinci ekranımı seçiyorum. Yani gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde arka planımızı yok ettik bu yöntemle. Yani siz de bu yöntemi kullanarak herhangi bir Green Box'a ihtiyaç duymadan arka planınızı yok edebilirsiniz. Sizi büyük bir masraftan da kurtarmış olduk bu şekilde. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.